Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Normalde bu video bölüm benim podcast'im için hazırladığınız bir bölümdü. Konuğumla beraber ancak o kadar güzel bir sohbet oldu ki sizlerle de paylaşmak istedik. Birazdan Rabia'yı konuğum olarak buraya alacağım. Kendisi Koç Üniversitesi'nde psikoloji bölümünden arkadaşım. Ve mezun olduktan yıllar sonra onu bir psikolog olarak buraya konuk almak çok değerli benim için hepinize çok faydalı olacağını düşündüğüm konulara değindik. Umarım bu videodan çok başka biri olarak, böyle çok güzel şeyler alarak ve düşünerek çıkarsınız. Ee, Rabia'nın hem psikolog kimliğiyle kullandığı hesabını Instagram'da aşağıya koyacağım. Hem de e-mail adresini aşağıya koyacağım. Eğer isterseniz hem onu daha güzel içerikler için takip edebilirsiniz ya da onu ulaşıp Online ya da İstanbul'daysanız yüz yüze terapi de alabilirsiniz. Ve bu bölümü podcast olarak dinlemek için de podcast'ımı takip etmeyi unutmayın. Ki böylece diğer güzel bölümleri de kaçırmayın. O zaman çok uzatmadan Rabia'yı alalım ve sohbete başlayalım. Rabia'cığım. Hoş geldin. Hoş buldum. İyi ki geldin konuk olarak. Ben seninle bayağıdır uzun süredir sohbet etmek çok çok istiyorum. Yani hani böyle bir kısa özet olarak biliyorsan özellikle podcastında ya da hani diğer content yani içerik ürettiğim mecralarda hep böyle hani kişileri daha iyi olmaya işte daha kendini keşfetmeye itmek üzerine bir şeyler üretmeyi amaçlıyorum. O yüzden de senin bence özellikle üstüne düştüğün konular bugün bize çok faydalı olacak. Buna inanıyorum. Evet. O yüzden çok uzatmadan direkt senle sohbete başlayacağım. Ama öncelikle ben seni tanıtmayayım, sen kendini tanın. Rabia Kim'in nereden mezun olduğu, şu anda neler yapıyor? Bize biraz bahset. Tabii ki. Çok teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğin için. Ben de tabii ki içeriklerini her <gülüyor> e, mecrada takip ediyorum. Takip etmeye çalışıyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Bugün de burada olduğum için çok mutluyum. Ben kendimi tanıtarak başlayayım o zaman. Ben uzman psikolog Rabia Sarıkatipoğlu, en böyle e, ünvanlar ve LinkedIn bilgileriyle <gülüyor> e, şu anda e, psikoterapi seansları yürütüyorum. 18 yaş üstü yetişkinlerle hem online hem de e, İstanbul'da, Avrupa yakasında bir e, klinikte yüz yüze e, bir taraftan workshoplar veriyorum. Birazcık mindfulness, öz şefkat gibi konularda. Bir taraftan tez yazıyorum. Araştırmaya devam ediyorum. İşte okumaya devam ediyorum. Öğrenmeye devam ediyorum. Birazcık böyle bir alan benimki. Nereden mezun olduğumda Biraz geri gidersek, Saint-Benois Fransız Lisesi'nden mezunum. Ardından Koç Üniversitesi'nde psikoloji okudum. Yanında da medya ve görsel sanatlarla çift anadal yaptım. Seninle de oradan tanışıyoruz zaten. Evet. Ardından mezun olduktan sonra Okan Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansı, yani masterına başladım. Onda da derslerimi tamamladım. Şimdi dediğim gibi tez aşamasındayım. Tam teknik olarak, işte resmi olarak klinik psikolog ünvanımı da yakın Aha. zamanda, onu da verdikten sonra almış olacağım genel hatlarıyla e, bu şekilde. Tabii okay, Evet. Peki e, biraz böyle hani belki dinleyenler arasında psikoloji okumak isteyen olur ya da okuyup şu an ne yapacağını bilemeyen olur. Onlar için ben şeyi meraklıyorum. Sen zamanda neden böyle bir psikolog olmak istiyorum mu dedin yani yoksa ya ben psikoloji okuyayım da bakalım oradan bakarız falan mıydı? Seçimini. Arası bir şey galiba. Benim aslında ilk e, psikoloji okuyacağım fikri lisede başladı. Hı. Lise 2 ya da 3 olması lazım bize bir psikoloji dersi verildi TM sınıflarına. Ve ben kendimi övüyor gibi olacağım ama notlarım <gülüyor> genel olarak iyiydi ama psikoloji Hı -hı. dersimin notları çok yüksekti. Böyle sınıfa oranla. Dolayısıyla öğretmen bana işte sınıfımızın psikoloğu derdi demeye başlamıştı. Ondan sonra ben de hani böyle baktım çok severek yani tabii ki böyle çok daha yüzeysel ve giriş dersiydi. Hı -hı. Lise için dersi ama çok hoşuma gitmeye başladı. Hani işte insanı incelemek, insan beynini davranışlarını anlamak çok hoşuma gitti ve ben hani dedim psikoloji okuyacağım kesinlikle yapmak istediğim şey bu diye Hı -hı. karar verdim Hı -hı. sonra da Koç Üniversitesi zaten çok istediğim bir yerde çok istediğim bir bölümdü O yüzden oraya girdim bu şekilde bir aslında başlangıcı var Kesin olarak bu arada psikolog olacağım demiyordum. Hani klinik psikolog hı hı. olup olma arasında e, şans verdim, başka stajlar yaptım aslında. Hı hı. Ama hani ilk istediğim şey e, psikoloji bilimini okumakta, öğrenmekte. Ondan sonra hani senin de yaptığın gibi çok farklı alanlara geçmek de zaten mümkün. Birazcık böyle benim hani e, böyle başladı ama ardından e, işte zamanla süreçle dedim ki hani ben böyle birebirde insanların hayatına dokunmak hı hı. istiyorum, hani birebirde terapi yapmak istiyorum. E, dolayısıyla bu yöne kaydım ve klinik psikoloji yüksek lisansı yapmamız gerekiyor. Hani onu da söyleyeyim. Evet. Klinik psikolog olmak ve terapi yapabilmek için. Dolayısıyla onun da devamını getirdim. En az bir iki, üç senelik bir süreç başladı. İşte eğitimler, sertifikalar, süpervizyonlar derken böyle alandayım şimdi. Çok da severek yapıyorum. Aynen. Aslında konu açılmışken onun da bilgisini hani vermiş olalım hakikaten. Çünkü psikolog olmak ve terapi yapmak için Klinik psikoloji ya da e, herhangi bir uzman psikoloji alanında değil mi? Yani galiba farklı bir alanda da yapabiliyorsun değil mi? Master? Ya, değil PDR mi? var. Hı. İşte psikiyatri alanı var. Böyle hani genelde bu asıl terapi ekollerini almak için, o eğitimleri almak için bu üçü üçünden evet. biri olması gerekiyor. Yani türüne göre de değişiyor. Bazıları sadece klinik psikologlara özel diyor. Bazıları hani PDR olur olmaz, psikiyatristler olur Aynen. gibi böyle ayrımları var ama terapi Yapabilmek için, psikoterapist olabilmek için klinik psikolog olmak lazım. Yani ne kadar denetlendiği maalesef işte sömürülebiliyor ama Hı -hı. en ideali ve olması gereken şu anda bu şekilde. Aynen, onun dışında yaşam koçu olmak mümkün. Galiba psikolojik danışma, belki okullara, okullara da mı meslek oluyorlar? Ee, okullara da e, o konu bu arada danışmanlık hani, gibi için, galiba. Evet. Aynen. Birazcık hani danışmanlık ve e, onun da işte okullarda çalışabilmek için evet. ayrı bir formasyon alman gerekiyor. Hani birazcık oralarda değişiyor. Yaşam evet. koçluğunu açıkçası birazcık daha farklı bir alan. Hani o konuda çok. Aynen. Bir aynen. Yine birazcık. açık ama çok iyi. Hani yapanlarda eminim vardır ama e, bizim yolumuz biraz çok. Ya da olabilir. evet. Master yapmadan benim gibi ben içer içerik de üretebilirsiniz. Evet. Kesinlikle içeriklerde <gülüyor> üretebilirsiniz. <gülüyor> Şimdi bugün zaten bahsedeceğimiz konular, ben senin Instagram hesabında psikolog kimliğinle paylaştığım bazı başlıklardan e, yola çıkarak soracağım sorular olacak. Ama ben Hı. öncelikle şunu merak ediyorum yani sen orada e, zaten hesabımda mutlaka bütün açıklama kısımlarında paylaşıyor olacağım herkes için. E, hep böyle kısa ve öz e, videolar paylaşıyorsun belli konular üstüne ve benim bu çok hoşuma gidiyor açıkçası. E, bu videolar için belirlediğin konular ve başlıklar senin için nasıl ortaya çıkıyor? Yani mesela, ben bunun üstüne e, kendimi eğitim, bunu anlatayım gibi mi yoksa daha biraz daha hani a hayattan şunu gözlemledim galiba insanların buna ihtiyacı var, ben buna yöneleyim, bunu anlatayım. Aslında hepsi dediklerinden hepsi olabiliyor. Hani kimi zaman kendi bilgilerimden tamamen, kimi zaman işte yakın zamanda okuduğum bir makale oluyor, bir eğitimden işte aklıma takılan bir şey oluyor, fark ettiğim bir şey oluyor. Bazen tamamen gündelik hayatta işte bir arkadaşım bana derdini anlattığında bir ilham e, geliyor veya danışanlarımın e, üzerinde işte durdu danışanlarımın üzerinde durduğumuz konulardan, Aha. hani sorunlardan da yola çıkabiliyorum. Aha. Böyle her şeyden olabiliyor dediğim gibi. Birazcık böyle e, amacım da aslında pandemide açmıştım ben de hesabımı. Hem böyle e, bilgiler paylaşayım. İşte herkesin aslında bir şeyler bulabileceği bilgiler olsun. Böyle hmm. sadece alandan olmayan, hani işte psikologlarla da böyle takipleşiyoruz. Ama e, alandan olmayan böyle çok terim terim de olmasın. Herkes bir şeyler işte alsın oradan. Ama bir taraftan böyle çok e, yani özlü söz yazıp geçmek de değil amacım. Hmm. Böyle hep altını doldurmaya çalıştığım, hep bir bilimsel ya bir, bir yerlere dayandırıyorum. Tabii ki kendi bilgilerimden de oluyor ama bir şekilde e, insanların bir şey almasını istiyorum. O yüzden genelde blog tadında altında uzun yazılar da olabiliyor veya işte dediğim gibi e, videolar paylaşıyorum bazen. İşte daha çok ilgilendiğim ve e, araştırdığım konular üzerine. Genelde bu şekilde. Hepsi olabiliyor açıkçası. Aynen. yok Çok güzeller. Benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden mutlaka herkesin de göz atmasını, göz atmasını isterim. Ee, Mesela de, Rabia Sarıkaya diye <gülüyor> <sen> <gülüyor> söyleyelim. Aynen. Buralarda bir yerde buralarda. zaten Hepsini koy, koyarız, aynen. Ee, peki, şimdi ben sana tabii ki sorularımı hazırladım. Şimdi sen de terim dedin, ortaya attın onu. Ben de onu not almıştım. Yani hani biraz terimli gideceğiz belki bir şeylerden bahsederken. Ama aslında bu terim, terim olarak bahsettiğimiz şeyler aslında hayatımızın içindeki şeyler. Ve belki de zaten bilmemiz gereken şeyler. Kendimizi daha iyi keşfetmek ve daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için. <Gülüyor> O yüzden biraz terimli gidebiliriz ama sonra sonlara doğru biraz derin konulara da ineceğiz bitirmeden. Tabii ki. O zaman ilk sorum. Ee, sen birkaç videonda da öz şefkatten bahsediyorsun. Bence hani bu şu an benim içeriklerime de o kadar uyumlu ki, yani gerçekten önce kendimizden başlayıp sonra dünyamızı değiştirmek ve önce kendi düşüncelerimizden başlamak hep benim böyle odak noktam. O yüzden bize biraz böyle bahseder misin öz şefkat nedir ve eğer sen bunu tanımladıktan sonra ya galiba ben öz şefkat konusunda iyi değilim gibi düşünürse dinleyen kişi bunu nasıl, bunun üstüne nasıl çalışabilir böyle daha en basit şekliyle? Evet. Öz şefkat senin de dediğin gibi aslında ve adı da üstünde. Kendine şefkat göstermek, evet. öze şefkat göstermek. Kişinin kendine nasıl baktığı, sağlıklı ve iyi bir şekilde tutumu, tavrı olması şeklinde böyle kısaca özetleyebiliriz. Dediğin aslında benim de Rastladığım bir şey şöyle ben tezimde de öz şefkat üzerine çalışıyorum ve bunun için bir anket yayınlamıştım uh -huh. ve e, burada da öz şefkati ölçen bir ölçek vardı bu, bu ölçekte de işte çeşitli sorular var birçok insan işte cevapladı ve birçok da geri dönüş oldu bana. Ya ben hani bunları cevapladım ama bir kötü hissettim. Hani kendime çok iyi davranmıyorum ya da kendimi çok sevmiyor muyum ben gibi gibi şeyler duydum. Bu da aslında ne kadar öz şefkatin böyle tanımı basit gibi gözükse de pek de yapamadığımız, kendimize şefkat göstermediğimizi veya üzerine çalışmamız gereken bir konu olduğunu bana tekrar göstermiş oldu aslında. Dolayısıyla işte öz şefkat için dediğim gibi ölçekler var. Hani ölçen veya işte 8 haftalık programlar var. İşte geliştirebilmek için bunu ee, ama ben de hani böyle işte birkaç bir şey söyleyebilirim bununla ilgili en pratik olarak hani neler yapabiliriz şeklinde ee, öncelikle ee, öz şefkat, hatta şöyle yapalım, e, biraz uzun olacak ama öz şefkatin bileşenlerinden bahsediyoruz. Hı hı. Hani girmişken konuya, yazcık inmek açısından. Öz şefkat üç bileşenden oluşuyor. Birincisi bilinçli farkındalık, yani mindfulness. Belki sonra da tekrar Zaten, e, daha tıriline evet. ineriz. Ee, bir öz şefkatle olmak için öncelikle bir farkında olmamız gerekiyor. Bende şu an ne var? işte acı çekiyorum mesela işte negatif düşüncelerim var. Bir ne var bende? Onu bir olduğu gibi e, farkında olmak. İkincisi ortak insanlık hissiyatı dediğimiz. Yani e, bir problem yaşıyorsun yine belki işte bir acı çekiyorsun. Bunu senin gibi işte milyonlarca insan tek spesifik bir konu hakkında bile milyonlarca insan senin gibi bunu yaşadığı, seninle beraber de yaşamaya devam ediyor veya yaşamaya e, devam edecek insanlık devam ettiği sürece bunu hatırlamak. Ve üçüncüsü de öz nezaket diye geçiyor. O da yine kendine şu soruyu sormak. Yani ben e, ne yaşıyorum ve benim şu an neye ihtiyacım var? Bunu gerçekten bazen sesli bir şekilde hatta işte Rabia, Ceylin şu an senin neye ihtiyacın var? Böyle üçüncü bir kişiyle konuşur gibi. E, sormak. Hatta aklıma çok e, klasik bir e, egzersiz var. E, onu Hı -hı. yaptırabilir belki dinleyenler için de. Evet, e, sen olur. de belki e, yapmak istersin. Bir soru aslında çok Hı -hı. şey egzersiz değil. Tamam. E, sen de cevaplamak istersen veya işte e, herkes düşünebilir tamam. sensin. Şöyle bir senaryo düşünelim. Çok e, böyle sevdiğin bir insanı düşün. Hı -hı. En yakın arkadaşın değil veya ailenden biri değil ama çok sevdiğin biri ve şu anda psikolojik olarak bir acı çekiyor belki büyük bir hata yaptı belki sevdiği birini kaybetti onunla nasıl konuşurdun onu bir düşün ona işte nasıl bir ses tonuyla nasıl bir tavırla yaklaşırdın bir gözünün önüne getir cevap bir ver. de heh, istersen tabii ki cevap ver um, ya hemen benim aklıma mesela şey geldi hani böyle Üçüncü bir kişiye çok iyimser oluruz ya yani hani böyle Hatta karşıdaki der ki sana demesi kolay hani <gülüyor> Uzaktan ama o uzaktan üçüncü göz çok olumlu bakar hakikaten ona yani hiç öyle Belki hem çok içinde olmadığı içindir bir de Objektif olabildiği içindir hani o yüzden hemen direkt böyle daha Yumuşak daha iyimser daha olumlu Ve daha böyle motive edici bir konuşma Hı -hı. hissettirdi bana. Ben de cevabımı vereceğim hani üzerine bir şeyler söyleyeceğim tamam. ama şimdi e, soruyu değiştiriyorum o senaryoyu. Tamam. Yakın bir sevdiğim bir arkadaşın değil ama bu sefer de kendini koy. Sen bir hata yaptın da belki büyük bir hata yaptın canın çok sıkılıyor bir şeye kendine nasıl davranırsın? Kendine neler söylersin daha çok? <gülüyor> bir de bunu düşün. <gülüyor> Geri zekalı niye yapamadın yine? <gülüyor> Gördün mü işte, sen yapamıyorsun. <gülüyor> derim, derim. Aynen öyle. Dediğin gibi çoğunluk yani araştırmalar gösteriyor ki genelde kendimize çok sevdiğimiz birine davrandığımız gibi böyle yumuşak, şefkatli davranamıyoruz. Tam da dediğim gibi daha çok insan böyle yapıyor. İşte çok daha yumuşak bir ses tonuyla, hani herkes yapar bunu, hani üzülme. <gülüyor> sen çok güzel şeyler de yapıyorsun hayatta gibi gibi. Ama kendine genelde işte yine yaptın, yine işte başarısızsın sen. İşte gibi gibi böyle çok daha sert, sivri uçlu cümleler kullanabiliyor. İşte öz şefkat tam da, öz şefkatin tanımı yine devreye giriyor burada. Tam da burada Sevdiğin bir arkadaşın davrandığın gibi kendine davranabilmek. İşte acı çektiğinde, zorlandığında kendine de aynı şekilde nezaketle, şefkatle yaklaşabilmek. Öz şefkatin söylediği şey. İşte bunun için yine dediğim gibi neler yapabiliriz? İçindeki sesi, neye ihtiyacın var, benim neye ihtiyacım var diyebilmek. Duygularına, düşüncelerine bakabilmek. Şu anda nasıl hissediyorum ben demek. İşte içindeki sese bakmak. Bu bir tarafta zihin var, bir tarafta da beden var. Yine bedeninde neler oluyor? Buna yine bakmak. Bedenle iyi davranmak. İşte sağlıklı beslenmeyle, egzersizle veya hani ne söylüyor sana, ona bakmak. Gerektiğinde işte ödüllendirmek. Bu büyük bir ödül olmayabilir. İşte beş dakikalık bir molaya ihtiyacın vardır belki. Bunu kendine vermek. Bir de hata yaptığında yine hani bu bahsettiğim madde gibi işte ortak insanlık hissiyatı dediğim. Hata yaptığında kendine Tamam, bunu herkes yapıyor hani yapabilirsin hata diyebilmek. Orada hani siyah beyaz dediğimiz düşüncelerden kaçınmak hani işte bunu yaptıysan başarısız birisin, işte bunu yaptıysan kesin kovulacaksın, kesin herkes işte senden nefret ediyor şu anda dememek. Bu böyle sivri uçlu cümlelerden uzak durabilmek, aslında yapabileceğimiz şeyler arasında. Yani öz şefkat biraz böyle bencillik gibi gözükebiliyor ama aslında tam tersi. Yani neden haksızlık değil mi? Başkalarına bu kadar yumuşak olabiliyorken kendimize olamıyoruz. Aslında bunu fark etmek ve bunun üzerine çalışmak. Çünkü bu çalışılabilir ve geliştirilebilir bir özellik. Çok doğru. Yok yok. Çok kadar... Bence çalışma, yani bende öyle bir his uyandırdı. Umarım dinleyen herkese de uyandırır. Hani böyle bildiğim bir şey. Kendim düşününce daha böyle bir balyoz gibi kafama vurdu aslında yani. Kesinlikle hani o farkı hissedince insan niye kendime bunu yapıyorum diyor yani. Haksızlık değil mi Haksızlık? diyor. yani Gerçekten. Ya. Ben kendimce öz şefkatle bağlantılı olabileceğini düşündüğüm bir terim atacağım ortaya. Sen bana doğru muyum söyle. Şimdi özgüvenden bahsedelim biraz da istiyorum. Hı. Hani sanki ikisini düşününce e, öz şefkatli, yani kendime şefkat gösterdiğim zaman daha özgüvenli olacakmışım gibi hissettiriyor bana. E, bu doğru mu sence ve özgüven nedir bunun üstünden onu da bize biraz bahsedersen çok sevinirim. Tabii ki özgüven aslında daha çok kullanılan bir terim, daha çok daha çok insanın bildiği ve hayatında kullandığı bir terim. O da aslında kısaca işte şöyle e, tanımlayabiliriz: kişinin kendi hakkında e, değerlendirmesi. Yani öz şefkatle dediğin gibi yine çok benziyor ve karıştırılabiliyor. Ama bunda birazcık daha aslında e, çevresel faktörler de giriyor. Yani nasıl gözüktüğün çevreye karşı ve onlara işte e, onların karşısında nasıl durduğun giriyor ortaya. E, Özgüven aslında öz şefkatle beraber birazcık daha böyle aşağıda kalan bir terim uh -huh. dediğim gibi çünkü işte birazcık daha çevresel faktörler var tamamen kişinin kendi özüyle kalması yok ama neden işte düşük özgüvenle olunur uh -huh. işte Ne yapılabilir gibi hani bunlardan belki kısaca bahsedebilirim düşük özgüvenin birçok sebebi olabilir bu arada çok kişisel bir şey aslında ama genelde işte İhmal gibi yani işte ebeveynlerin ihmali gibi eleştirel işte otorite figürleri örneğin patronlar yine ebeveynler öğretmenler gibi işte zorbalık yine çok çocuklarda gördüğümüz bir şey. Onun dışında işte travmalar veya sevilme veya işte sevilme ihtiyacı veya eleştirilme korkusu gibi birçok şey var aslında özgüvenin karşısında duran. Ve e, ne yapabiliriz bununla ilgili yani özgüvenin tanımı da önemli bu arada hani düşük özgüven dediğin şey ne yani o kişi için neden hani özgüvenli değilim ya yani orada nasıl düşünceler var böyle siyah beyaz olabilir nasıl Hı -hı. korkular var aslında ona bakmak lazım Hı -hı. ama e, özgüvenli olmak adına söylediğim birkaç şey var yine onu verebilirim e, çok klasiktir aslında ama işte göz teması. Böyle bakarken, konuşurken göz teması kurmak, e, duruşun dik durmak, işte daha sıkı bir e, el sıkma gibi gibi böyle fiziksel e, özellikler söyleyebiliriz. Bu birazcık yüzeysel kalıyor, bana da öyle geliyor ama e, aslında şöyle bir tarafı var bunun da, e, içi de besliyor aslında dışarıdan gördüğümüz şey. Hani ilk izlenim deriz ya çok önemlidir ya da işte gülümsemek için de söylenir. Yani dışarı böyle gülümseyince mutlu değilsen bile bedenin evet. seni mutlu sanar. Onun gibi işte dik durduğumda da bedenin seni "Aa özgüvenli bu kız." So, der. Tam Aynı onu söyleyecektim. Hani o fake <gülüyor> it until you make it. <gülüyor> Burada da geçerli mi? Yani çiftçe çevirmişsek <gülüyor> hani olana kadar öyleymiş gibi davranmak. Davranmak. Özgüvenin içine evet. geçerli mi diyecektim ben, ben. Hı -hı, Kesinlikle öyle. Yani tabii ki bu ayrı bir kısmı. Hani daha içsel e, evet. ve orada ne var? Hani ona bakmak ayrı bir tarafa ama bu da kesinlikle yatsınamaz. Çok önemli. Çünkü sen de hani karşılıklı bir şekilde e, özgüvenli hissedersin. Birine Hı -hı. işte çok heyecanlısındır işte bir toplantıya gireceksin. Ama şöyle bir dik durursun ve insanlar seni ah ne kadar işini biliyor der ve öyle davranınca sen de daha özgüvenlik hissetmeye başlarsın. Heyecanın azalır gibi. Bu birbirini besler o yüzden çok önemli. Ama bir taraftan şey de tabii ki. Dediğim gibi hani nasıl düşünceler, korkular var sende? Buna bakmak önemli. Ne neye ihtiyacın var? Hani ihtiyacını söyleyebilmek, gerekince işte hayır diyebilmek gibi ve daha içsel kısımları da tabii ki çok önemli özgüvenli olma yolunda. Kesinlikle. Peki şimdi sen bize zaten öz şefkatten bahsederken bileşenlerde terimi çoktan söyledin. Mindfulness. Evet. Bu bence böyle hani bu özellikle son zamanlarda çok böyle etrafta duyuyoruz. Mindfulness eğitimi, işte mindful olmak, mindfulness falan. Evet. Hani böyle biraz popülaritesi artmış bir terim. O yüzden evet. ben şey de biraz düşünüyorum hani Acaba bu popülerliğin içinde biraz da gerçek önemi de yok oldu mu? Hani Hiç. sanki yani hani komik bir terim olacak belki ama ayağa düştü denir ya. Bazen Hı. böyle bir şeyler çok e, dile getirilince hani gerçek anlamından da uzaklaşıyor gibi geliyor bana. Hani biraz mindfulness benim için öyle ama önyargılı da yaklaşmak istemiyorum. Senin de bu konuda çok hani e, bilgili olduğunu biliyorum. Bu konuya yöneldiğini biliyorum. O yüzden hani Senden böyle bir en güzel hatlarıyla Mindfulness'ın ne olduğunu gerçekten Türkçesiyle farkındalık e, diye düşünüyorum e, ve hani bunu uygulamak isteyen biri ne zaman bu a benim Mindfulness alanında kendimi geliştirmem lazım daha farkında olmam lazım mı ne zaman karar verebilir onu da merak Hı. ediyorum. Hı -hı. Ee, çok güzel söyledin. Dediğin gibi senin de mindfulness artık her yerde e, duyuyoruz. Bunun iyi ve kötü tarafı var. Dediğin gibi Aslında kötü tarafı demeyelim. Yani Hı -hı. E, seviniyorum yani. bir şekilde bunu e, insanların tanımasına ve hayatına kimi, kimi hani sokmasına. Ama e, burada tabii ki önemli hani katıldığımız workshoplar, eğitimler yine hani benzer e, işte 8 haftalık eğitimleri var. Ben de daha önce e, katıldım e, işte MBSR, MBCT gibi gibi. E, doğru kişilerden doğru şekilde öğrenmek, e, dinlemek ve uygulamak önemli tabii ki. E, ama e, şey de söyleyebilirim. Yani bir şekilde insanların tanışması e, hoşuma da gidiyor e, bu alanda. Evet. Ama doğru tanışmak da önemli tabii ki. E, Dediğim gibi farkındalık veya bilinçli farkındalık şeklinde çevrilebilir. Ben daha hı -hı. çok bilinçli farkındalığı kullanıyorum. Hı -hı. E, çünkü hani farkındalık birazcık şey de olabiliyor. Böyle bir anda bir şeyi fark etmek hı -hı. bir de hı -hı, anlaşılabiliyor. Mindfulness'ta bilinçli bir farkındalık var. Hı hı, şey de hı. E, önemli, hani e, şey de zor daha doğrusu. Anlatmak açısından zorlayabiliyor çünkü çok aslında deneyimsel bir süreç mindfulness. E, dolayısıyla böyle tanımlardan birazcık uzakta. Ama ben olabildiğince hani tanımlamaya çalış. Tamam. Mindfulness bilinçli farkındalık, şimdiki ana ve şimdiki anda olanlara maksatlı bir şekilde e, yargısızca, böyle nezaketle e, bakabilmek, dikkat edebilmek. Yani burada aslında iki adım var. Birincisi e, şimdiki ana dikkat etmek, fark etmek ve bu fark edilene yani olanı olduğu gibi bir de kabul etmek. Yani ona Hı -hı. nasıl yaklaştığın da önemli. Olan şeye nasıl yaklaştığın. Burada tutumlar var. Işte yargısız bir şekilde nezaketle yaklaşmak gibi. Hı -hı. Hani kısaca bu şekilde e, Hı -hı. açıklayabilirim aslında. Ama burada bu e, Tabii ki şeyi soruyorsun hani bunu çok söyleyen insanlar var işte mindfulness bana göre değil işte ya da mesela sosyoekonomik seviyesi çok yüksek insanlar için hani derdi olmayan insanlar için hani ne uğraşacağım ben gibi e, yargılar da var burada ama aslında hiç öyle değil yani mindfulness size göre değil diyebileceğim biri yok. Diyebilirim. Yani çünkü burada çok ortak bir şey. Hani şimdiki anda kalabilmek. Çünkü insan genelde geçmişte ve gelecekte oluyor. Yani zihni böyle işte yarın ne yapacağım yapmam gerekenler ya da geçmişte söyleyemediklerim yaptığım hatalarda çok fazla geziniyor. ya yani uçuşan zihin diyoruz buna. Evet. Hani burada değil de aslında en gerçek anda kalmak. Yani en gerçek an ve müdahale edebildiğimiz an şimdiki an. Hı hı. Dolayısıyla bu anda kaldığımızda, şimdiki anı hani olduğu sürede e, kaldığımızda çok daha mutlu bir zihin oluyor, çok daha konsantre oluyoruz. Bu arada hani şey tabii ki mümkün değil, her an her şey hep yaptığımız şeyde olamaz zihnimiz, hani bir şeyler planlamak da zorundayız. Bu da doğal. Hı hı. Ama e, böyle işte günlük e, günde işte yüzde 60'dan fazla geçmişte ve gelecekte oluyormuşuz ve araştırmalara göre de e, çok daha e, mutsuz yapıyor bu bizim zihnimizi. Ne kadar şimdiki anda olan şeyle kalabilirsek çok daha mutlu olabiliyoruz. Dolayısıyla aslında bu herkese göre. Yani işte e, çok işte travmayla da çalışıyor aslında. En zor e, durumlarla da çalışıyor mindfulness. Ve her türlü insanla çalışabiliyor diyebilirim. Peki şimdi böyle deyince direkt ben kendimden düşündüm. Gerçekten ben bence yüzde seksen falanım. Ve hani böyle çok yapmaya çalıştığım bir şey. Peki mesela şimdi in, yani direkt sana şöyle diyebilirler. Ben derim. Hani, e tamam sen diyorsun ki hadi şimdimize odaklanalım ama ya sonuçta benim bir şeyler planlamam gerekiyor. İşte ay sonra gidiyorum bir şey analiz ediyorum ki onu yapayım falan. Hani çok güzel bahaneler üretebiliriz. Geçmişi ve geleceği düşünmemize dair. Hani ben... Bizi önerebileceğin mesela şöyle bir hmm. yöntem uygulayın ki evet ben size demiyorum hani bir şeylerinizi planlamayın ama onun dışındaki zamanınızda farkı, bilinçli bir farkındalık yaratabilir. Yani böyle bir yöntemin ya da kendince geliştirdiğin bir tiyon var mı onu merak ediyorum. Hmm, hmm. Bu arada öyle dersin sen de ve birçok insan da ve haklı da olursun çünkü hani bir şeyleri planlamak zorundayız yani şimdi bunu yapar zaten sürekli. Hı hı. Mindfulness zaten hani bunu söylemiyor işte her zaman şimdiki anda kal demiyor ama hı hı. dediğin gibi böyle bir an bile ya da gün içerisinde 2-3 kere bile şimdiki ana dönmek çok şey değiştirebiliyor. Burada aslında şeyden bahsetmek iyi olabilir mindfulness meditasyonları egzersizleri formal ve formal olmayan olarak ikiye ayrılıyor formal olan çok daha hani işte düzenli bir şekilde sistematik bir şekilde yapmak işte bazen iki üç saat süren işte beden taramaları nefes egzersizleri vesaire vesaire bunu her gün işte hayatına katmak gibi bir de formal olmayanlar var Onlar işte mindful yeme mindful içme Yoga, yürüyüş, tamam. bu e, günlük e, yaptığın şeylerde işlere katmak gibi. Dolayısıyla bu ikincisinden belki hmm. bahsedebiliriz. Hani böyle iki hmm. üç saatlik e, meditasyonlar ya da her gün meditasyon olmak zorunda değil. Hmm. Meditasyon sadece bir saniye bile olabilir, bir dakika da olabilir, beş dakika da olabilir. Sen hmm. hayatına nasıl katmak istersen. Burada e, yine e, üzüm egzersizi diye bir egzersizin var. Belki onu hani daha sonra e, daha detaylı girmek lazım. Şimdi her şeye çok detay. Hani hı hı. giremiyorum ee, ya da benim işte hesabımından videolar paylaşıyorum. Ee, onun gibi hani yediğimiz bir şeyde veya içtiğimiz bir kahvede günün işte ilk kahvesinde kahveyi içerken o ilk yudumda fark etmek şu an yaptığın şeyi hani o sırada başka şeyler düşünüyor olacaksın ya onun yerine ben şu an kahve içiyorum kokusunu fark etmek bütün duyularınla onu aslında algılamak işte kokusunu nereden geldiğini bu işte çekirdeği nereden geldi belki. İşte nasıl bir tadı var şu an, ağzında nasıl bir his bırakıyor, buna bakmak. Yürüyüşte aynı şekilde işte çimlere bakmak, yürürken onun yeşiline bakmak. Kafanı kaldırıp bir gökyüzüne bakmak, gökyüzünün rengine bakmak. Yine dediğimiz bu hani şimdiki anda kendinde olan şeylere bakmak. İşte şirkettesin ve çok stresli bir şey yaşadığın, çok zorlandığın bir andasın. Bir şöyle durmak bir... Nefesine dönmek, bir dakikalık bir mola vermek ya da işte mola belki yemek molasında yine bir şeyler rekoşturmak, işte yemeğe oradan birilerine laf yetiştirmek yerine bir kendinle kalıp ne var şu anda ben zorlanıyorum, belki çok zorlandığım bir şey oldu, stres oldum, belki azar yedim, herhangi bir şey. O anda bir kendine dönmek, bir nefesine dönmek. Şimdiki anla kalmak. Aslında bunlar hani çok minik minik evet. yapabileceğimiz e, gün içinde yapabileceğimiz e, mindful e, anlar olabilir. Yok evet, evet çok güzel. Bence benim gibi herkes bugün daha çok derin düşünecek bunları dinledikten sonra. <gülüyor> umarım. umarım. Ee, evet. Peki bir şey diyeceğim. Mesela bu e, farkındalığı hayatımıza daha çok sokmaya başladık. Dedik ki tamam ben daha bilinçli farkında olacağım anlarıma. <gülüyor> ee, bunun hayatımıza getireceği katkıyı görebilir miyiz sence zamanla yani ya da ne kadar sürer ya da hani Yani çünkü hep ben böyle şey Benim mesela seni dinleyince aklıma direkt şey geldi Ben bir işi yaparken bir sonraki işimi çok düşünen miyiz sanımdır? Hani Sen böyle deyince direkt şeyi düşündüm Ya neden aslında o an Sadece o an yaptığım işi düşünmüyorum ki Hani Bu sadece bir Buluta bakmak olmak zorunda değil aslında belki farkındalık. Hani, tamam bu bir saat bunu yapacağım. Artık hani başkasını düşünme gibi şey geldi mesela aklıma. Yani o yüzden hani soracağım şey bunun böyle bir görünür bir farkı oluyor mu sence insanların hayatında daha motive olup başlamaları için? <Gülüyor> Evet, yani bir fark görmek için e, bu çok yine kişisel bir şey. Hani bir süre vermek ya da işte şöyle yaparsan işte şöyle olur gibi bir şey demek çok mümkün değil. Kişiden kişiye çok değişir. Belki kimi için çok büyük bir farkındalık Hı -hı. olur, hayatını çok değiştirir, çok ihtiyacı vardır. Kimi Hı -hı. için e, öyle değildir veya çok kısa zamanda çok şey değiştirebilir. Bunların hepsini aslında görüyoruz. Hı -hı. E, ama şey de yok bu arada. Bazen hani çok işte bilinçli farkındayım demek de çok mümkün değil. Hani en işte hocaların hocası bile çok zor bir şey yaşar ve bütün gün ya da o bir hafta boyunca hani sürekli düşünür arka planda. Hani anda hiç kalamaz. Bu da mümkün. Yani işte en iyi oldum yani iyi olmak diye bir şey aslında çok yok burada. Hı hı. Ama hı hı. şey diyebilirim. E, yaptıkça, yine bu böyle kas hafızası gibi, yaptıkça meditasyonda daha iyi oluyorsun. Da, daha iyi oluyorsun, pardon söylediğim şeyler çeliştim. Daha iyi olmak değil, daha çok fayda görüyorsun. Fayda görüyorsun. E, bu da şöyle, şu, şu şekilde açıklayabilirim. Hani anda kalmak başta çok zor olabiliyor. Yani meditasyona Hı. başlıyorsun, zihnin konuşmaya başlıyor. Hani işte ne saçma bir şey yapıyorum ben şimdi, işte ay, zaten bundan sonra çok işim var, işte zaman kaybı gibi gibi şeyler söylerken belki zamanla daha çok bunun faydasını gördükçe diyorsun ki ben şu an hani buradayım. Daha çok konsantre olabiliyorsun. Zaten Aha. mindfulness ve meditasyon egzersizlerinin konsantrasyon üzerine çok büyük bir etkisi var. Yine dediğim gibi hani pratik yaptıkça e, bu konudan daha çok daha çok fayda almaya başlıyorsun. Nasıl işte vücudumuzdaki kasları güçlendirmek için spor yapıyoruz işte egzersiz yapıyoruz. Aslında meditasyon da birazcık beynin e, egzersizi e, şekline yani zihnimizi aslında çalıştırıyoruz bu şekilde kesinlikle. de bakılabilir kesinlikle ee, şimdi birazcık konuyu e, derinleştireceğim bitirişe doğru yaklaşırken e, aslında hani senin videolarını izlerken şimdi düşüncelerle ilgili bir şeylerle de denk geldim ve Hı. böyle direkt dedim ki ay bu benim podcastime isimlendirme amacım çünkü gerçekten Hı. hani podcastin ismini düşünce treni koyarken e, hani hep bizim hayatımızın aktığını hayal ederek ve hani düşüncelerin hem gelip hem gitmesini hayal ederek bu ismi düşünmüştüm. Ve o yüzden e, senin de düşüncelere takılı kalmak, kalmamak e, ve onun üstesinden nasıl gelebiliriz, e, çok takıldığımızı hissediyorsak ne yapabiliriz e, videondan çok etkilendim. Ondan bize böyle kısaca bir bahset istiyorum ama... Şöyle de bir şeye denk geldim onu da sana söylemek istiyorum. Geçen gün bir videoya denk geldim not almıştım onu da. Böyle bir psikolog bir adam. ya yani artık şarkı yapmış hani. Don't give meaning to every single feeling diye. Yani <gülüyor> diyor ki hani bir şeye takıldığımızı hissettiğiniz an ya bunu bile söyleseniz yeter hani gibi. Çok hoşuma gitmişti onu da burada böyle bahsetmek istedim. Ama şimdi senin düşüncelerini merak ediyorum. Ee, düşüncelerimize takılmamak için ne yapabiliriz? Takılmamak. <gülüyor> Dediğim gibi yani bir gün içerisinde e, çok fazla, daha önce de bahsettik, mindfulness sırasında çok fazla düşünce, milyonlarca düşünce üretiyoruz. Yani <gülüyor> her an her saniye yapıyoruz bunu. E, dolayısıyla da bütün düşüncelerimizi ciddiye alamayız değil mi? Ben öyle söylüyorum yani her düşündüğümüze inanamayız. Hepsi doğru olacak diye bir şey yok. Çoğunlukla da olmuyor zaten. Çünkü zihnimiz felaket senaryoları da kuruyor. İşte sen niye bunu yaptın? İşte çok aptalsın da diyor gerçekten. Dolayısıyla onları aslında düşünceye düşünce olarak bakmak çok önemli. Yani düşüncelerin düşüncelerin kendisi değiliz biz. Evet zihnimiz üretiyor onları. Ama biz onlardan daha büyüz aslında. Ve düşünceler gelip geçiyorlar. Bunu şeye benzetiyorum yine bir metaforla. Ee, sen de tren metafor verdin, ben de bir tane vereyim. Hı hı. Ee, bir otoyol düşün. Oradan hani üst geçit vardır. O üst geçitten aşağı yola baktığını düşün. Orada böyle vızır vızır arabalar geçiyor değil mi? Ya da hı hı. bir tane daha e, düşünelim. AVM desin, işte en üst katlasın. Aşağı baktığında işte e, yine vızır vızır insanlar oradan oraya koşturur. Hepsinin farklı bir e, şey, amacı. Şeyi var. amacı vardır, koşturmacası vardır. Aslında düşüncelerimizde, zihnimizde bu şekilde Yani bu şekilde oradan oraya koşuyorlar. Ve burada şey çok önemli. Ee, senin de söylediğin gibi fark etmek. Yani ne düşünüyorum ben şu anda? Aklımda bu var, böyle bir düşünce geldi. Bunu bir söyleyebilmek. Ve onun gelip gitmesine aslında izin vermek. Yani bir misafir gibi bakmak gerekiyor düşüncelere. Hani gelip gitmelerine e, izin vermek gerekiyor. Burada e, wording de önemli bu arada. Ondan da bahsedeyim. Hı -hı. Hani işte kelime kullanımımız da önemli. İşte o gelen düşünce geliyor. İşte ben depresifim diyoruz. Ama aslında biz düşüncenin o duygunun kendisi değiliz. ...onun yerine depresif hissediyorum demek çok daha iyi olur. Ha. Zihnimize de bu hani kalıcı değil, geçici, misafir gibi geliyor, gelip gidiyor. Yu vermek çok önemli. Dolayısıyla takılmamak için ne yapmalıyız? Dersek de hani o kısma da cevap vermek gerekirse ...mücadele etmemek gerekiyor, bunu söyleyebilirim. Yani hani takılmamaya çalışmak çok da işe yaramıyor. Hani bu işte pembe fil belki bilenler evet. vardı, veya beyaz ayı. İşte bunu hayal et dediğimizde, işte beyaz bir ayı düşünmemeye çalış dersem daha çok düşünürsün. Yani bir şeyi düşünmemeye çalıştıkça daha fazla aklına gelir. Dolayısıyla burada yine önce fark etmek, hani bunlar var gerçekten, kabul etmek. Yani onaylamak Hı -hı. zorunda değilsin burada. Hı -hı. Ama kabul edip, hani bunlar gelip gidiyor. Düşüncelerin gelip gitmesine aslında izin vermek. Ama son olarak şeyi de ekleyeyim. Yani bu düşüncelerden kastımız daha ben genel geçer konuşuyorum. Daha Hı -hı. gündelik şeyler için konuşuyorum ama böyle çok yoğun negatif düşünceler sana geliyorsa, asla oradan hani çıkamıyorsan. Bunun için de terapi tabii ki çok önemli bir seçenek. Yani sen tek başına baş etmek zorunda değilsin. Hayatının bu noktasında baş edemiyorsan düşüncelerinle bir yardım almak da çok güzel bir seçenek. Yani bunun için böyle çok kötü bir zamanını beklemeye de gerek yok. İki uç aslında. Hani kendini Hı -hı. keşfetmekle başlayan bu da bir terapi amacı olabilir. Çok yoğun mental hastalıklar, bozukluklar, kaygı bu da olabilir. İkisi arasında da terapiye başvurabilirsin. Bu da asla zayıflık değil. Maalesef öyle gözüküyor. Hı -hı. Tam tersi bir cesaret gösteriyor. Kesinlikle. Tam da yani o noktaya değinmişken aslında son konuma da çok güzel bağladım. Çünkü hani belli bir noktadan sonra artık kaçınamayacağımız deneyimler de yaşayabiliyoruz hayatta. Belki işte acı, kayıp, birini kaybetmek vesaire gibi yani artık hani kendi kendimize başa çıkamayacağımız deneyimler yaşayabiliyoruz. Kesinlikle terapi bence daha normalleştirilmesi gereken özellikle belki ülkemizde daha normalleştirilmesi gereken bir seçenek. Peki ben yani hani açıkçası bu kabullenme bence zaten her şeyin ilacı. Hani sen de şimdi dedin. Yani o sırada mücadele etmek yerine de kabullenmek bir şeyleri iyileştiriyor. Ben acı ve kayıpla ilgili fikirlerini de merak ediyorum. O konuya değindiğin videom da çünkü çok hoşuma gitmişti. Yani orada da sanki aynı metafor var, değil mi? Yani o mücadele ...etmemek ve kabullenmek. Hı hı, o, hı, o, aynen. Kabul e, ortak bir nokta aslında dediğin gibi. Çok e, sihirli bir e, çözüm diyebilirim kabul için. Acı, kayıp, yas dedin. Hani bunlar hayatın kaçınılmaz bir gerçeği gerçekten. E, bu arada kayıp ve yastan kastım sadece birinin e, ölümü de değil. Yani Aynen. bu bir sevgiliden ayrılma da olabilir. Bir hayatından birinin çıkması da çok büyük. Bir güçlü. işi kaybetmek evet. bile olabilir. Bir işi Aynen. kaybetmek, bir şehirden gitmek, taşınmak bile veya çok senin için önemli bir objeyi kaybetmek. Hı hı. Bunların hepsi irili ufaklı da olsa bir kayıp ve yas. Hı hı. Ve e, hayatımızda sürekli olacaklar, olmaya da devam edecekler. Bunu kabul etmek çok önemli. Onaylamak zoran, zorunda değilsiniz dediğim gibi. Yani keşke olmasalar ve e, doğru oldukları anlamına da gelmiyor. Ama olduklarını e, kabul etmek çok önemli. E, ve hepsi de bize bir şeyler öğretiyorlar gerçekten. Ama burada e, bu acıyı aslında ızdıraba çevirmemek bu çok benim de kafa yorduğum çalıştığım konulardan bir tanesi orada biraz seçime giriyor yani ona verdiğimiz hmm. tepki o acıya bir sıkı sıkıya tutunmak var bir de onun orada olduğunu kabul etmek eğer hani kontrol edemiyorsan hani yapılacak bir şey yoksa bu böyle hani kurban halinden bahsetmiyorum hmm. ama gerçekten başına geldi gerçekten böyle şeyler hmm. geliyor bunu bir kabul etmek ve hayatında olduğunu kabul etmek yine bir metafor vermem gerekirse Kalem bunu da çok seviyorum. Hı hı. Ee, bu kalem e, acı olsun, psikolojik bir acı, herhangi bir hayatınızda yaşadığınız bir şey. Bir ona bu şekilde sıkı sıkıya demin dediğim gibi sarılmak var hayatında. Hı hı. Bir de ona şu şekilde. Birazcık daha uzaktan, daha yumuşak, ona alan vermek. Böyle olduğunda başka şeyler yapabiliyorum. Başka kalemler tutabiliyorum. Ama böyle evet. olduğunda hayatıma devam etmek çok zor oluyor aslında. Çünkü tutacak çok... yerim yok artık. Evet, o başka kadar. bir yer yok. Ama bu, bu aslında bir noktada seçime giriyor. Yani kesinlikle acıları küçümsemek için söylediğim Hı -hı. bir şey değil bu. Hı -hı. Ama en derin acıda bile bir avantaj, bir iyi bir taraf bulmak mümkün. Hatta hani en dibe daldığında denir ya ve olur ya denizde de yani bir sonraki yol artık çıkmak bir sonraki adım evet. daha yukarı çıkmak olacaktır dipten sonra aslında yukarısı var yani acı Aynen. Evet, bunu düşünmek bazen iyi hissettiriyor yani e, konfor alanından çıktığında, zorlandığın anlarda aslında en çok gelişiyorsun, büyüyorsun Kesinlikle. bir şeyler kazanıyorsun ve bunları da aslında iyi bir yere, iyi bir amaca e, iyi bir işte hayatın anlamı hatta deriz, iyi bir tarafa, bir avantaja çevirmek mümkün bunu unutmamak Kesinlikle. gerek. Kesinlikle çok teşekkür ederiz, bizle o kadar güzel bilgiler paylaştın ki benim için e, bu bölüm bir terapi gibi oldu. Bana ücretsiz bir terapi verdi arkadaşım. Umarım dinleyenler için de öyle olmuştur. Herkes kendi için belli çıkarımlar yaptığını düşünüyorum. Çünkü herkesin kendi öznel deneyimine göre çok güzel bence faydalanabileceği şeylerden bahsettik. Rabia'nın zaten hesaplarını koyuyor olacağım. Senle e-mail yoluyla mı iletişime hmm. geçebilirler ya da hesabından da ulaşabilirler. E-mailini e de yazar. E-mailimi de yine aşağı bırakabiliriz. Sen hani Aynen. Aynen. Çünkü Rabia online da terapi veriyor. Hmm, İstanbul'da evet. birebir de veriyor. Eğer onun enerjisinden hoşlanan olur, ona gerçekten bir danışman olarak da gitmek isteyen olursa hesaplarından ona ulaşabilir. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Güzel sözler için ben de çok teşekkür ederim. Burada hem seni görmek çok güzel oldu uzun zaman sonra. Hem hmm. çok güzel keyifli bir sohbet ettik. Dediğin gibi umarım e, dinleyenler de bir şeyler almıştır buradan. Onların da e, zihnine, kalbine dokunmuşuzdur. E, dediğin gibi takip edebilirler ve hani e, sormak istedikleri bir şey olursa mail yoluyla, terapi de aynı şekilde online veya yüz yüze de e, görebiliyorum. Çok teşekkür ederiz.